Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar Mayıs 2019 astrolojik gündemi siz sevgili oğlaklar için neler hazırlıyor bunlardan bahsedeceğim bu videoda. Nisan ayı siz sevgili oğlaklar için oldukça zor geçmiş bir ay olarak düşünüyorum çünkü esasında 2019 yılı e, güney ay düğümünün burcunuza yerleşmesi beraber zaten orada bulunan satürn ve Plüton'a çok yakın temaslar içerinde, içerisinde bulunması nisan ayında e, ilk defa deneyimlediğimiz bir etkileşim oldu ve hemen hemen bütün burçları bilhassa önce burçları ve özellikle sizi e, oldukça etkiledi ve hayatınızda bir takım köklü değişiklikler yapmak durumunda kaldınız veyahut e, kontrol dışı durumlar yaşamış olabilirsiniz Dolayısıyla Nisan ayı hepimizin kaderinde belirleyici etkiler meydana getirmiş olsa da Mayıs ayı da esasında Nisan ayının devamı niteliğinde bir 10 gün yaşatacak bizlere. Ve akabinde son günlerine doğru biraz daha akışkan, biraz daha destekleyici enerjiler hakim oluyor olacak. Evet Mayıs ayının hemen ilk günü 1 Mayıs'ta Merkür ile Satürn arasında bir gergin açı meydana geliyor biliyorsunuz sizin burcunuzda ve merkür koç burcunda dolayısıyla burada özellikle ailevi konularda bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz annenizle yuvanızla evinizle alakalı bazı sıkıntılar söz konusu olabilir burada özellikle aile içi huzursuzluk çıkarmamak adına iletişim kurarken Karşı tarafa sert kurallar koymamaya gayret gösterin. Burada kendinize sınırlandırılmış, bunalmış ve daralmış hissetme ihtimaliniz oldukça yüksektir. Ve evinizde yuvanızdan biraz huzursuz hissedebilirsiniz kendinizi. 3 Mayıs günü Merkür ile Jüpiter arasında güzel bir etkileşim söz konusu. Burada ailevi meselelerin biraz daha çözüm odaklı ilerleyeceği ailenizle ve geçmişinizle alakalı çözemediğiniz bilinçaltı problemlerinizi çözüp aslında bu soruna nelerin neden olduğunu kolaylıca tespit edebileceğiniz bir süreç içerisinde olacaksınız. 5 Mayıs'ta boğa burcunun 14 derecesinde bir yeni ay meydana geliyor. Bu yeni ay ile beraber özellikle Beşinci ev konularında bir takım yeni kararlar vermek durumunda kalabilirsiniz. Hayatınıza yeni bir aşk gelebilir, hayattan keyif alma noktasından yeni alışkanlıklar elde etmeye karar verebilirsiniz. Bunun dışında çocuğu olan bir oğlak burcuysanız çocuklarla ilgili gündemler olabilir. Aynı zamanda hamile kalmayı düşünen oğlak burçları için de oldukça güzel etkileşimler söz konusu olacak. Yine aynı gün. İkizler ve Oğlak burcundaki Mars ve Plüton'un güzel bir etkileşimi meydana geliyor. Bununla beraber hayatınızı yoluna koymak, rutinlerinizi düzenlemek, sağlığınıza dikkat etmek açısından oldukça güzel gezegen dizilimleri ve etkileşimleri söz konusu. Evet 6 Mayıs'ta Mars ve Jüpiter'in karşıtlığı var İkizler ve Yay burcunda. Bu da sizin 12. ve 6. evinizi temsil etmekte. Dolayısıyla... 6 Mayıs tarihi civarında özellikle günlük işleriniz ve dinlenme ihtiyacınız arasında bir çelişki ve gergit yaşayabilirsiniz. Bir yandan günlük rutinleriniz sizi bunaltırken bir yandan dinlenmek ihtiyacı içerisinde olacaksınız. ve Bunların arasında sıkışıp kalma ihtimaliniz oldukça yüksek. Ancak burada özellikle geçmiş problemleriniz, geçmiş travmalarınızı temizlemek adına ee, biraz daha günlük temponuzu hafifletmek ve biraz kendi kabuğunuza çekip kendinizi çekilip kendinizi medite etmeye çalışmanız daha verimli ve daha faydalı olacaktır. Evet ve bu ay aynı zamanda Merkür'ün Boğa Burcu'na geçtiğini görüyoruz. Merkür Boğa Burcu transiti ile beraber daha çok çocuksu ön plana çıkaracağınız, hayal gücünüzün oldukça genişlediği ve yeni yatırım fırsatları yakalayabileceğiniz bir süreç içerisinde olacaksınız sevgili oğlaklar. 7 Mayıs'tan yeniden Venüs ve Satürn arasında bir gerilimli açı söz konusu. Bu yine sizin 4. evinizde yani ev, aile, yuva Anne, Baba, Ebeveynler gibi konularınızı temsil etmekte. Burada ev, aile, yuva ile alakalı veya ebeveynlerle alakalı bir takım sıkıntılar, bir takım problemler, uğraşılması gereken durumlar, belki evde yapılması gereken tadilat veya taşınılması gereken bazı zorunluluklar söz konusuysa, bunlarla ilgili gerilimler yaşanabilir. Beraber yaşadığınız insanlarla bazı tartışmalar yaşayabilirsiniz burada kendinizi sıkışmış ve bir kalıba sığdırılmaya çalışılıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Ancak bunlar geçici etkiler ve burada bir yapılanma söz konusu. Dördüncü evinizde önemli bir yapılanma söz konusu. Burada karşılaştığınız ve kontrol edemediğiniz olayların vermek istediği mesajları algılamaya çalışırsanız bu süreçten çok fazla kişisel algılamadan daha kolay bir şekilde sıyrılabilirsiniz sevgili oğlaklar. Ve 8 Mayıs günü Merkür Uranüs'ün ...kavuşum enerjisinde olduğunu görüyoruz. Merkür Uranüs'ün kavuşumu ile beraber... E, ...hayalinizdeki aşkı, hayalinizdeki projeyi yakalayabilirsiniz. Kendi yeteneklerinizi ortaya koyabileceğiniz bir iş teklifi, bir yatırım fırsatı... ...veya hiç ilişkisi olmayan bir oğlak burcuysanız... ...hayalinizdeki aşk e, karşınıza çıkabilir... ...veya çocuk sahibi olmak isteyen oğlak burçlar içinde... E, ...çocuk sahibi olma imkanı veya bir hamilelik haberi e, gündeme gelebilir... Evet, 9 Mayıs'ta oldukça güzel enerjilerin, destekleyici enerjilerin olduğu bir gün olacak. Biraz daha yuvanızda daha huzurlu ve keyifli hissediyor olacaksınız. Biraz daha günlük problemlerinize daha rahat çözümlemiş ve daha rahat bir şekilde ilerliyor olacaksınız. Yine 11 Mayıs'ta ve 14, 15, 16 Mayıs'ta Gökyüzünde oldukça destekleyici açılar söz konusu olacak. 11 Mayıs'ta Güneş ve Satürn'ün güzel bir açılımı meydana geliyor. Bu açılımla beraber yine dediğim gibi eğer hayalini kurduğunuz kendi yeteneğinizle alakalı bir proje varsa özellikle bu ay onu gündeme koyabilirsiniz. Bununla ilgili yeni fırsatlar elde edebilirsiniz. Yeni bir aşk ilişkisine başlayabilirsiniz veya aşk ile tutkuyla bağlı olduğunuz bir yeteneğinizi ortaya çıkarttığınız projeler ortaya koyabilirsiniz. Onun dışında riskli yatırımlar açısından altı açısından da oldukça destekleyici açılar söz konusu. Yani e, biriktirdiğiniz parayı e, hızlı bir şekilde artırmak açısından bir takım teklif ve fırsatlarla karşılaşırsanız bunlarla ilgili de güzel ve olumlu etkileşimler söz konusu. Dolayısıyla özellikle 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 Mayıs tarihini ee, şansınızı kullanmak istediğiniz ve e, şansınıza güvenebileceğiniz tarihler olarak değerlendirebilir ve not olabilirsiniz. 15 Mayıs'ta Venüs boğa Burcu'na geçiyor Yani sizin 5. evinize dolayısıyla burada e, hayalinizdeki aşka kavuşmak için hiçbir engel e, yok diyebilirim. Sahne sanatlarıyla uğraşan bir oğlak burcuysanız bununla alakalı gerçekten çok güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Özellikle sanatla, güzellikle ve kadınlarla ilgili işlerde güzel kazançlar ve güzel fırsatlar sizi bekliyor olacaktır. Dediğim gibi çocuklarla ilgili sorunlar ve gündemlerde de oldukça güzel çözüm yolları bulabileceğiniz bir süreç içerisinden geçeceksiniz sevgili oğlaklar. 16 Mayıs günü Mars'ın Yengeç Burcu'na geçtiğini görüyorum. Dolayısıyla 7. yerinize yerleşecek olan Mars biraz e, ikili ilişkilerde, ortaklıklarda ve evliliklerde sizi daha agresif, e, daha ben bilirimci ve daha dobra bir e, konuma koyabilir. Burada e, düşüncelerinizi net bir şekilde ifade etmek isterken e, zaman zaman öfke nöbetleri geçirip sık, e, kırıcı olmamaya gayret gösterin. Çünkü Mars buradayken e, yerinde duramayacaktır ve her şeyi hemen paylaşmak ve e, söylemek isteyecektir. Buradan... Karşınızdaki partnerin size karşı olan öfkeli ve sert tutumlarına siz de aynı şekilde karşılık verirseniz biraz sıkıntılı süreçler içerisinde olabilirsiniz. Aynı zamanda evlilik kararı almak isteyen Oğlaklar da Mars'ın 7. evine gel, evinize gelmesiyle beraber bu işleri hemen halletme ve hemen tamamlama girişimi içerisinde hissedebilirler kendilerini. Dolayısıyla özellikle 16-17 Mayıs civarında Partnerimiz ve ikili ilişkilerimizde, ortağımızla e, tartışmalı diyaloglar içerisinde bulunmamaya gayret gösterirsek e, bu birkaç günlük gerilimle enerjiyi güzel bir şekilde halledebiliriz. Ancak onun dışında e, Mars'ın yengeç transiti boyunca e, evlilik kararı almak, ortaklık kararı almak açısından oldukça aceleci davranıyor olabiliriz. Lütfen e, bu tarz bir karar almadan önce mantık süzgecinden geçirmeye gayret gösterin veya aklına mantığına güvendiğiniz bir kişinin desteğini almaya gayret gösterin zira siz bu konuda ekstra aceleci olacaksınız bu süreçte ve daha sonradan pişman olmamak adına bu süreçte biraz daha dediğim gibi eline boyuna düşünüp tartma imkanını kendinize tanıyın 17 ve 18 Mayıs'tan daha çok e, hayatın keyifli yanlarını göreceğiniz, belki eğlenceli aktivitelerde bulunacağınız, e, sosyalleşeceğiniz ve kendinizi daha iyi ve moralli hissedeceğiniz birkaç gün geçirebilirsiniz. E, bu 17-18 Mayıs'taki gezegen etkileşimleriyle beraber e, biraz daha motivasyonunuz yükselecek. Mayıs ayının ilk yarısındaki o gergin enerjinin biraz daha hafiflediğini gözlemleyeceksiniz. Dolayısıyla e, ayın sonuna doğru biraz daha rahat ve e, hayattan keyif alan bir oğlak halinde e, aya devam ediyor olacaksınız. 18 Mayıs'ta ise Venüs ve Oranüs'ün e, kavuşumunu görüyoruz. Burada da e, yine hayattan keyif alma noktasında e, artık verdiğiniz kararların başarıya ulaştığını ve her zamankinden farklı bir yol ve yöntem seçtiğinizi gözlemleyeceksiniz. Yine çocuklarla ilgili meseleler, hamilelik haberleri, sahne sanatları ile ilgili gündemler, riskli yatırımlar, şansınıza güvendiğiniz konular ve ön planda olmak istediğiniz, yo da almak istediğiniz konularda oldukça şanslı olacaksınız ve kendinizi daha popüler ve daha özgüvenli hissedeceğiniz bir süreç içerisine gireceksiniz sevgili oğlaklar. Evet. 19 Mayıs'ta ise bir dolunay bizleri karşılıyor olacak akrep burcunun 27 derecesinde bu dolunayla beraber hayatımızda artık bazı şeylerin bitmesi ve sonlanması gerektiği hissine kapılıyor olacağız ve birkaç gün boyunca gergin enerjiler içerisinde olacağız bu dolunay sizin 11. evinizde meydana geliyor dolayısıyla arkadaşlarınızdan bir veya birkaçının Arkadaşlarını test edebilirsiniz veya yaşayacağınız bir olay arkadaşlarınıza son vermenize neden olabilir. Sosyal çevreniz, arkadaş grubunuzla alakalı yeni bir kapı açılabilir ve eski sosyal çevrenizi kapatmak durumunda kalabilirsiniz. Gelecek hayalleriniz, kariyer hedefleriniz, büyük kazançlar, büyük hayallerle ilgili gündemlerde artık bazılarından vazgeçmeniz gerektiği ve gerçekçi olan hayallere doğru yönelmeniz gerektiğisine kapılabilirsiniz sevgili oğlaklar. 21 Mayıs tarihinden sonra daha çok mücadele ettiğiniz alanlar, her gün koşturduğunuz işlerle alakalı gündemlerinizin oldukça yoğun olduğunu belirtmek isterim. Evet, 22 Mayıs'ta Mars ile Uranüs arasında güzel bir etkileşim söz konusu. Bu etkileşimle beraber ikili ilişkilerinizde, ee, artık bazı çözüm yolları arayışına gidebilirsiniz ve ikili ilişkilerinizi şifalandırmak adına e, sıra dışı yöntemler tercih edebilirsiniz. E, birbirinize özgürlük e, alanları bırakabilirsiniz ve bu şekilde ilişkilerinizin daha güzel bir şekilde ilerlediğini e, gözlemleyebilirsiniz. Evet. 22 Mayıs'taki etkileşim e, 23-24-25 Mayıs'ta da olumlu olarak devam edecektir. Yalnızca e, 30 Mayıs'tan itibaren Biraz gerilimli açılarla ayı kapatıyor olacağız. Bu açıda Merkür ile Neptün arasından meydana gelen bir kare açı ikizler ve balık aksında meydana gelecek. Bu da özellikle çalışan oğlak burçları adına bir uyarıda bulunmak istiyorum. İş arkadaşlarınızla girmiş olduğunuz diyaloglarda kendinizi ifade etmek istediğiniz gibi edemeyebilirsiniz. Yani ben böyle demek istememiştim. Sen beni yanlış anlıyorsun şeklinde cümleleri sarf etmek durumunda kalabilirsiniz. veya Aynı şekilde karşınızdaki insanı çok net bir şekilde algılayamayabilirsiniz. Bu nedenle iş arkadaşlarınızla yaşayacağınız diyaloglardan özellikle 30 Mayıs'tan itibaren yani ayı kapatırken gerçekten Karşıdakinin ne anlatmaya çalıştığını anlamaya çalışın ki kendinizin ona yüklemiş olduğunuz anlamdan ziyade doğru bir iletişim kurmak adına gerçekten ne anlatmaya çalıştığını açıkça gerekirse sorun ve anlamaya çalışın. Çünkü burada açık uçlu ifadeler, imalı cümleler, farklı tarafa çekilebilen konular söz konusu olur ve yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabilir. Bu aynı zamanda sadece ikili ilişkilerde değil, işle ilgili... Aldığınız bir talimat veyahut verdiğiniz bir talimat yanlış anlaşılabilir ve işle ilgili ufak tefek pürüzler çıkabilir. Çalışmayan oğlak burçları açısından sağlığıyla ilgili ufak tefek pürüzleri, pürüzlerin çıkabileceği veya dediğim gibi günlük işlerini çözmeye çalışırken bu süreçte yanlış birkaç adım atması söz konusu olabilir. Ay, ayı kapatırken bu açılara dikkat etmemizde fayda var ancak çok önemli bir açı mıdır? Çok önemli bir etkileşim midir? Hayır birkaç gün bizi gelecek ve e, birkaç gün canımızı sıkacak etkileşimlerdir. Dediğim gibi burada önemli olan özellikle iletişim araçlarında yazışmalarda iletişim doğrudan kurarken Gerçekten e, karşıdaki ne anlatmaya çalışıyor ve biz karşıdakine doğru bir şekilde kendimizi ifade edebiliyor muyuz? Bunun ayırdığını yapabilirsek e, süreci e, sıkıntısız atlatırız diye düşünüyorum. Yine 30 Mayıs günü Venüs ile e, Neptün arasında güzel bir etkileşim var. Burada da özellikle e, ilişkisi olmayan oğlak burçları hayalindeki aşkı kavuşabilir. Onun dışında hayalinizdeki proje, gerçekleştirmek istediğiniz yatırımlarla alakalı özel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Gerçekten 30 Mayıs'ın akşam saatlerinde başlayan enerjiyle tam kavuşum enerjisiyle beraber birçok hayalinizin gerçekleşmeye ne kadar da yakın olduğunu fark edeceğiniz bir süreç yaşayacaksınız. Ve sabah saatlerindeki o sıkıntılı süreç biraz daha bu açıyla tülere ediliyor olacak. Evet ayı kapatırken Merkür ile Jüpiter arasında bir gerilimli açı ve aynı zamanda Venüs ile ve Satürn arasında güzel bir etkileşimle kapatıyoruz. Merkür ile Jüpiter arasındaki bu açı biraz bilinçaltı sorunlarımızı ortaya çıkarabilir ee, ve bilinçaltı sorunlarımızı aynı zamanda günlük işlerimiz arasında e, bazı e, gelgitler yaşamak durumunda kalabiliriz. Bazı çelişkiler yaşamak durumunda kalabiliriz ve bu biraz e, can sıkıcı olabilir. Özellikle 31 Mayıs gecesi gördüğümüz rüyalar. E, bazı bilinçaltı kaygılarımızı, korkularımızı, korkularımızı, endişelerimizi ortaya çıkaran rüyalar olabilir. Ve bunları çözmek adına bir takım meditasyonlar, ruhumuzu dinlendirmeye ve arınmaya yönelik eylemler gerçekleştirirsek günlük işlerimizi de daha kolay bir şekilde yoluna koyabiliriz diye düşünüyorum. Evet yine aynı günün akşam saatlerinde Venüs ve Saturn'un arasında güzel bir etkileşim var. Bu etkileşimle de beraber yine... E, hayatımızda kalıcı e, bir takım eylemleri başlatmak adına e, şanslı olacağız. E, kalıcı bir aşk ilişkisiyle karşılaşabiliriz. Özellikle en son günlerinde karşılaştığımız e, ve bir takım hissiyatlar beslediğimiz kişilerin hayatımızda kalıcı olma ihtimali oldukça yüksek. Bu dönemde karşımıza çıkan insanlar hayatımız boyunca yanımızda olacak insanlar olabilir. Özellikle dikkat etmemizde fayda var ve bu süreci biraz daha aktif ve sosyal geçirmemiz de bu açıdan oldukça verimli olacaktır. Onun dışında elimize geçecek Paralar söz konusu olabilir veyahut yeni iş girişimleri, yeni yatırımlar dediğim gibi bu süreçte eğer elinde bir miktar parası olan ve Uzun süredir düşün, yapmayı düşündüğü bir takım yatırımlar olan ancak çok da fazla risk almak istemeyen oğlak burçları varsa özellikle ayın son günlerinde yapacağı yatırımların uzun vadeli ona kar getirecek. Ancak çok büyük paralar ve çok büyük kazançlar getirmese de gerçekten mantıklı yatırımlar olacağını söyleyebilirim. Bu süreci değerlendirebilirsiniz. Evet Mayıs ayının gündemleri detaylı bir şekilde bahsetmeye çalıştığım üzere bu şekilde. Umarım sizlere rehberlik eder ve faydalı olur. Olumsuz olarak bahsettiğim açıları lütfen yanlış değerlendirmeyin. Herkes aynı şekilde etkilenemeyebilir. Bazen yorumları görüyorum. Moraliniz bozuluyor. Çok iyi anlıyorum. Ama ben burada size sürekli pembe bir tablo sunmaya değil de aslında buradaki gergin ve gerilimli açıların ne kadar bilincinde olursanız süreci o kadar tölere edebilirsiniz. Bunu göstermeye çalışıyorum. Bu nedenle bazen can sıkıcı gelebilir. Çok iyi anlıyorum. Ve aslında olumsuz bir yargı oluşturmak da istemiyorum. Ama dediğim gibi benim burada bahsetmiş olduğum olumsuz açılar haritanızdaki etkilere göre sizi etkileyecektir. Ve sizin bu süreci nasıl yönetebildiğinize göre sizi etkileyecektir. Dolayısıyla burada önemli olan sizin bazı şeylere karşı tedbirli olmanız ve o gün yaşayacağınız sıkıntıyı eğer önceden bilirseniz ona karşı e, daha hafif e, sıyrıklarla atlatmanız mümkün olacaktır. Umarım e, bu şekilde size bir rehberliği olur bu videoların. Ben daha detaylıca haftalık ve günlük yorumlardan detaylardan bahsetmeye gayret göstereceğim. E, umarım faydalı olmuştur. Videoya beğendiyseniz beğeni tıklar ve kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Güzel bir Mayıs ayı diliyorum sizlere. Ee, Sürçeli sanettiyse kahvaltı Hoşçakalın.